Türev, çukurluk yönü, maksimum, minimum ve büküm noktaları hakkında bildiklerimizi kullanarak, hesap makinesi kullanmadan bir fonksiyonun grafiğini çizelim. f x eşittir 3 x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 2. Birkaç nokta bularak da fonksiyon grafiği çizebiliriz ama öncelikle, özellikle ilginç noktaları bulmalıyız. Bu noktaları ve grafiğin genel şeklini bulmak için türev becerilerimizi kullanabiliriz. İlk yapmamız gereken şey kritik noktaları belirlemek. Şuraya kritik noktalar diye yazalım. Kritik noktalarda türevin 0 olduğunu hatırlayalım. f üssü x'in 0 veya tanımsız olduğu noktalar. Bu fonksiyon her yerde türevli gibi görünüyor. Dolayısıyla kritik noktalarda f üssü x 0'a eşit olacak. f üssü x tüm reel sayılar için tanımlı olacak. Şimdi türevi bulalım. f üssü x'i bulmak kolay. 3x üzeri 4'ün türevi. 4 çarpı 3, 12. 12x üzeri 4'ü 1 azaltalım, 3. Tamam. Üste çarpıp, üssü 1 azaltıyoruz. Eksi 3 çarpı 4 eşittir 12, çarpı x üzeri 3 eksi 1 eşittir 2. Şimdi sabitin türevi, sabitin eğimi 0. Çünkü değişmiyor. Sabit tanımı gereği zaten değişmez. İşte f üssü x. Şimdi kritik noktaları bulalım. Kritik noktalar. Kritik noktalarda neydi? Türev sıfır veya tanımsızdı. Bu türevin tüm reel sayılar için tanımlı olduğunu biliyoruz. Buraya hangi sayıyı koyarsak koyalım işe yarayacak. Yani f şimdi f bir fonksiyon değeri elde ederiz. Türev her yerde tanımlı olduğuna göre nerede sıfır olduğuna bakalım. f üssü x eşittir sıfır. Bu denklemi çözelim. 12 x küp eksi 12 x kare eşittir 0. Nasıl çözebiliriz? Bakalım. 12 x'i dışarı alalım. 12 x yerine 12 x kareyi dışarı alalım hatta. 12 x kareyi dışarı alalım. Bu ikisini 12 x kareyi bölersek, 12 x kareyi bölersek bu terim x olur. Ve eksi 12 x kare bölü 12 x kare 1 olur. Eşittir 0. Üsttekini böyle yazdım işlemin bu işlemin tersini yapsaydım, yani 12 x kareyi parantezi dağıtsaydım, yine türevi elde edecektim. Denklemi çözmek için, ifadeyi çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Denklemin sıfıra eşit olması için, bu veya öteki ifade sıfıra eşit olmalı. 12 x kare eşittir sıfır ise, x eşittir sıfır. Veya, denklemin sıfıra eşit olması için, x eksi 1'in sıfır olması gerekiyor x eksi 1 sıfır ise, x 1'e eşittir. Buna göre, iki kritik nokta var. x eşittir 0 ve x eşittir 1. Kritik noktalarda türevin 0 olduğunu hatırlayalım. Eğim 0. Maksimum, minimum veya büküm noktası olabilir. Henüz bilmiyoruz. Yani henüz ne tip nokta olduklarını söyleyemiyoruz ama bizim için önemli noktaları olduklarını biliyoruz. Şimdi çukurluğu inceleyelim. Böylece grafiği daha iyi anlayabiliriz. Bunun için ikinci türevi bulalım. Fonksiyonun ikinci türevi 3 çarpı 12 eşittir 36x kare eksi 24x. Birkaç şey yapabiliriz. İkinci türevi bulduğumuza göre bu noktalarda çukurluğun aşağı mı yukarı mı yani aşağı doğru mu yukarı doğru mu olduğunu anlayabiliriz. Kritik noktalardaki çukurluk yönüne bakalım. Sonrasında nasıl bir bütün oluşturduğunu göreceksiniz. Hatırlarsanız, yukarı doğru çukurluk u şeklini veriyordu, u gibi görünüyordu. Aşağı doğru çukurluk da ters u gibiydi. x sıfıra eşit olduğunda, f'nin, f'nin ikinci türevi kaç olur? 36 çarpı 0 kare, eksi 24 çarpı 0, yani 0. f'nin ikinci türevi 0. Çukurluk ne yukarı doğru, ne de aşağı doğru diyebiliriz. Burası bir bir geçiş noktası olabilir veya olmayabilir. Eğer bir geçiş noktası ise elimizde bir büküm noktası var demektir. Büküm noktası ama bundan da henüz emin değiliz. Şimdi x eşittir 1 için f'nin ikinci türevini bulalım. 36 çarpı 1 kare 36 eksi 24 çarpı 1 yani 36 eksi 24 o da eşittir 12. İkinci türev pozitif. İkinci türevin 12 olması demek, birinci türevin artıyor olması demektir. Eğimin artış hızı pozitif. Buna göre bu noktada çukurluk yukarı doğru. Bu da bu noktanın minimum olduğunu gösteriyor, öyle değil mi? Eğim burada sıfır ama yukarı doğru çukurluk var. Bu bayağı ilginç. Potansiyel büküm noktası var mı? Bakalım. Bunun potansiyel bir büküm noktası olduğunu biliyoruz. Evet, kırmızı ile yuvarlak içine alayım, potansiyel büküm noktası. Çukurluğun değişip değişmediğini bilmiyoruz. Bazı denemeler yapalım şimdi. Ama önce başka büküm noktası veya potansiyel büküm noktası var mı bakalım. Bu türevin sıfıra eşit olduğu başka bir nokta var mı diye bir bakalım. 36x kare eksi 24x eşittir 0. Denklemi çözelim. 12x'i dışarı alalım. 12x çarpı 3x, evet, 3x çarpı 12x eşittir 36x kare. Eksi 2 eşittir 0. Bu iki ifade birbirine denk. Bunu dağıtırsak, şuradaki ifadeyi elde ederiz. Bu 0'a eşitse, ya 12x 0'a eşittir, bu bize x eşittir 0 sonucunu verir x sıfıra eşitse, bu da sıfır olur. Burada ikinci türev sıfır. Bunu biliyoruz, çünkü bu sayıyı daha evvel denemiştik. Veya, bu ifade sıfıra eşitse, ikinci türev sıfır olur. Bunu da yazalım. Evet, bunu da yazalım. Yani, 3x eksi 2 eşittir 0. İki tarafı toplarsak, 3x eşittir 2 elde ederiz. x eşittir 2 bölü 3. Bu da yeni bulduğumuz potansiyel büküm noktası. İkinci türevi sıfır olduğu için büküm noktası olma ihtimali var. İkinci türeve 2 iki bölü 3 koyunca sıfır elde ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken ikinci türevin 2 iki bölü 3'ün iki tarafında pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemek. Bir iki sayı deneyebiliriz. 2 bölü 3'ten büyük x değeri için ikinci türevin nasıl olduğuna bakalım. 2 bölü 3'e yakın bir değer deneyelim. Tekrardan yazalım şurayı f'nin ikinci türevi. Şöyle yazayım. Böyle de evet, bu şekilde işlem yapmak daha kolay. 12x çarpı 3x eksi 2. x 2 bölü 3'ten büyükse bu terim pozitif olacak. Pozitif bir sayı çarpı 12 pozitif olacak. Peki bu terim ne olacak? 3 çarpı 2 bölü 3 eksi 2 eşittir 0. Öyle değil mi? 2 eksi 2. 2 bölü 3'ten büyük bir sayı koyarsak, yani 2 1 bölü 3 bile koysak, sonuç yine pozitif olacak. 2 bölü 3'ten büyük bir x değeri bu ifadeyi pozitif yapar, öyle değil mi? Bu ifade pozitif olacak. x 2 bölü 3'ten büyükse, ikinci türev pozitif olacak, sıfırdan büyük olacak. Yani 2 bölü 3'ten büyük x değerleri için çukurluk yukarı doğru. Zaten x eşittir 1 için yukarı doğru çukurluğu bulmuştuk. Peki x 2 bölü 3'ten küçükse, İkinci türev nedir? Baştan yazalım. f'nin ikinci türevi eşittir 12x çarpı 3x eksi 2. Soldan bir değer alırsak negatif bir sayı çıkacak. Ama 2 bölü 3'ten az küçük bir sayı koyarsak hala pozitif kısımdayız. Örneğin, 1.9 bölü 3 veya 1 bölü 3 şurası hala pozitif. 2 bölü 3'e yakın bir sayı pozitiftir. 12 çarpı pozitif bir sayı. Peki burada ne oluyor? 2 bölü 3 için ikinci türev 0. 2 bölü 3'ten küçük bir sayı deneyelim. Mesela 3 çarpı 1 bölü 3 eşittir 1. 1 eksi 2 negatiftir. x 2 bölü 3'ten küçük olduğunda bu ifadenin sonucu negatif olacak. Yani x 2 bölü 3'ten küçük ise ikinci türev de 0'dan küçük. 2 bölü 3'ün solunda ikinci türev negatif, 2 bölü 3'ün sağında ikinci türev pozitif olduğu için büküm noktası var, diyoruz. x eşittir 2 bölü 3, kesinlikle o zaman büküm noktası. Bir başka büküm noktası adayı daha var, ondan sonra grafiğimizi çizmeye hazırız. Büküm noktalarını maksimum ve minimumları bulduktan sonra, fonksiyonun grafiğini, fonksiyonun grafiğini çizmeye hazırsınız demektir x eşittir 0'ın büküm noktası olup olmadığına bakalım şimdi. 0'daki ikinci türevin 0 olduğunu biliyoruz. Peki, 0'ın sağında ve solunda ikinci türev için ne diyebiliriz? Denememizi, testimizi yapalım. x, 0'dan büyükse ikinci türev için ne diyebiliriz? İkinci türev eşittir 12x çarpı 3x eksi 2. Böyle yazmak bence daha iyi, çünkü iki lineer ifadenin çarpımı olarak ifade etmiş olduk. Bu ifadelerin pozitif mi negatif mi olduğunu görebiliyoruz. x sıfırdan büyükse burası pozitif, bu terim için ise sıfıra yakın bir değer almamız lazım. Örneğin 0,1 deneyelim, sıfırdan biraz büyük bir sayı. Sıfırdan büyük tüm x değerleri için bu doğru olmayabilir. Sıfırı az geçtiğimizde ne olduğunu test etmek istiyoruz. 0 virgül 1, 0 virgül 3 olur. 0 virgül 3 eksi 2. Bu da negatif bir sayı, öyle değil mi? S yani x 0'ı geçtiğinde, bu şey, bu, burası ifade negatif olur. x 0'dan büyükse, ikinci türev 0'dan küçük olur. Grafik yani aşağı doğru çukur. Bu mantıklı bir durum, çünkü çukurluğun yönünün belli bir noktada değiştiğini biliyoruz. Hatırlarsanız, 2 bölü 3 öncesinde grafik aşağı doğru çukur, öyle değil miydi? Yani bulduklarımız tutarlı. 0'dan 2 bölü 3'e aşağı çukur, 2 bölü 3'ten sonra yukarı doğru çukur. Şimdi ise x 0'dan azıcık küçük olduğunda ne olduğunu görelim. f'nin ikinci türevi 12x çarpı 3x eksi 2. x eksi 0.1 veya eksi 0.001 olsa bu ifade negatif olur. 12x, 12 çarpı negatif bir sayı negatiftir. Sonra bu ifade ne olacak Pekala. 3 çarpı eksi 0.1 eşittir eksi 0.3 eksi 2 eşittir eksi 2.3. Burası negatif oluyor. Bu değer negatif olacak ve negatiften çıkardığınız için sonuç kesinlikle negatif olacak. Bu da negatif olacak. Negatif çarpı negatif de pozitif verir. Yani 0'dan biraz küçük x değerleri için ikinci türev pozitif. Biraz karışık gelmiş olabilir ama şimdi ektiklerimizi biçeceğiz. Tüm ilginç noktaları bulduk. x eşittir 1'i şuraya yazalım. x eşittir 1'de eğimin 0 olduğunu bulduk. Eğim 0. Birinci türevi 0'a eşitleyerek bu değeri bulmuştuk değil mi? Ve bu bir kritik noktaydı. Ve bu noktada çukurluğun yukarı doğru olduğunu biliyoruz. Buna göre nokta minimum olacak. Grafiği çizebilmek için ama iki koordinatı da bulmamız lazım. Zaten videonun amacı da bu. f1 neye eşit? Baştaki fonksiyona dönelim. 3 çarpı 1 üzeri 4. 3 çarpı 1 eksi 4 artı 2. Öyle değil mi? 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 1. Bu eksi 1'e eşit. Artı 2, artı 2, sonuç artı 1, yani f1 eşittir 1. x eşittir 0 için eğimin 0 olduğunu bulmuştuk. Aynı zamanda bu noktanın büküm noktası olduğunu da bulmuştuk. Öncesi ve sonrasında çukurluk yönü değişiyor. Yani bu büküm noktası. 0'dan önce yukarı doğru çukur, ikinci türev de pozitif. x 0'dan büyükse aşağı doğru çukur x'in az üstünde sayılar için aşağı doğru çukur, tüm pozitif x değerleri için değil. Bu noktayı da düzlemde göstermek istiyoruz. O nedenle f0 nedir bulalım. f0'ı bulmak kolay. 3 çarpı 0, eksi 4 çarpı 0, artı 2. Eşittir 2. Yani f0 eşittir 2 imiş. Bir de x eşittir 2 bölü 3 var. x eşittir 2 bölü 3. Bunun da büküm noktası olduğunu bulmuştuk. Eğim burada sıfır değil, çünkü kritik noktaların arasında bu nokta yoktu. x 2 bölü 3'ten küçükse, çukurluğun aşağı doğru olduğunu biliyoruz. x 2 bölü 3'ten büyükse, çukurluğun yukarı doğru olduğunu da biliyoruz. İkinci türe pozitif ve çukurluk yukarı doğru. Şimdi f 2 bölü 3'ü bulalım. Bu biraz karışık olacak. Sanıyorum grafiğini çizmemiz için bu değeri bulmamız şart değil. Şu ana kadar bulduklarımızda da gayet güzel bir grafik çizebiliriz. Şimdi çizelim. Eksenlerim böyle 0'a 2 noktasını gösterelim. Evet, x eşittir 0 ve yukarıya doğru 1, 2, 0'a 2 noktası bu. İşte bu nokta. Sonra da şu noktamız var, f1. Yani 1'e 1, 1'e 1. 1, e 1. Yani şu nokta, 1'e 1 noktası. 0'a 2 noktası da burada. Bir de büküm noktası olan x eşittir 2 bölü 3 var. 2 bölü 3. f2 bölü 3'ün değerini tam olarak bulmasak da şurada diye tahmin edebiliriz. 2 bölü 3, f2 bölü 3 f 2 bölü 3, bir nokta bir şey olacak, 1 virgül, bir değer olacak. Fonksiyonu koyarak isterseniz değerini bulabilirsiniz. Neyse grafiği çizmeye hazırız. x eşittir 1 için eğimin 0 olduğunu biliyoruz. O zaman burada düzleşiyor. Ve çukurluğun yukarı doğru olduğunu biliyorum. O zaman bu aralıkta grafik şöyle olacak, yukarı doğru çukurluk. 2 bölü 3'ten sonra da çukurluğun yukarı doğru olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? 2 bölü 3'ten büyük x değerleri için grafik yukarı doğru çukur. O nedenle, bu u şeklini çizebiliriz. Çizebiliriz. Evet, konuşamıyorum yine. Ayrıca biliyoruz ki, x 0 ile 2 bölü 3 arasında ise çukurluk aşağı doğru. Yani grafik bu aralıkta şöyle çizilebilir. Aşağı doğru çukur. Evet, düzgün çizeyim. Bu aralıkta eğim azalıyor. Teğetleri çizerseniz bunu görebilirsiniz. Burada yatayımsı negatif oluyor ve daha negatif, büküm noktasından sonra tekrar artmaya başlıyor çünkü çukurluk yönü yukarı doğru dönüyor. Son aralık ise sıfırdan küçük sayıları kapsıyor, yukarı doğru çukurluk yine var burada. Yani grafik şöyle olacak, ayrıca x eşittir 0'ın kritik nokta olduğunu biliyoruz, yani grafik burada düzleşiyor. Bu, eğimin sıfır olduğu bir büküm noktası. İşte grafiğimizin son hali, soruyu bitirdik. Analiz becerilerimizi, büküm noktası ve çukurluk yönü bilgimizi kullanarak, bu karışık grafiği çizebildik. Hesap makinenizde çizmeyi denerseniz de, aşağı yukarı aynı grafiği elde edeceksiniz.